e kanalıma tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bu user formumuzda personel kayıt yüzer formumuzdaki son işlemi yapacağım. Görevi yanındaki textbox 3 yani görev girişini yaptığımız textbox 3'ü ben ComboBox'la değiştirmek ve görev daha önceden tanımadığım görevleri buradan seçtirmek istiyorum. Bunun için TextBox 3'ü text sildiğimiz zaman TextBox 3'ün içerisinde komutlar var veya formun içerisinde komple TextBox 3 ile ilgili komutlar var. Bu komutları benim e, hepsini değiştirmem gerekecek. Bunun için kısa bir yol yapacağız. Çok hızlı bir şekilde değişim yapacağız. Ve test edeceğiz programımızı. İlk öncelikle bir tane daha ComboBox. Kopyalayıp yapıştırıyorum. ComboBox'ın adı ComboBox 3. Textbox 3'ümü siliyorum. Combo Box 3'ümü Textbox 3'ümü yerine yerleştiriyorum. Şimdi Combo Box 3 içerisine girip Combo Box 3'ü adını kopyalıyorum. Ctrl ve H tuşlarına beraber basıp Replace Feet bölümüne Combo Box 3'ü ''Find what, what, what'' bölümüne de ''Text Box 3'' yazıyorum. Yani ''Text Box 3'' yazan her yerdeki text'i ''Combobox 3'' olarak değiştir. Buradan da ''Replace All'' yani tümünü değiştir. tümünü yerine bunu yaz. ''Combobox'''unu koyuyorum. 12 tane yerde ''Text Box'' yazmışız. Şimdi basalım Evet şu anda combo box olarak geldi buraya. Yani e, bu güncelleştirme alanında da aynı şekilde kullanılacak. E, görevi alanında da yani e, güncelleştirme formunda da kayıt formunda da aynı şekilde kullanılacak. Çünkü ikisinde de e, data sayfamızda oluşturacağım verilerin içerisinden gelecek. Şimdi bir test yapalım. Kayıt yapabiliyor muyuz? E, ne yazalım? Fırat... Konuş. Şu anda e, herhangi bir komuta baksan veri çekimi için komut yazmadığımız için herhangi bir görevi kendimiz yazalım. Garson yazalım buraya. Telefon numarası, personel şifresi, yine adresi diye girelim. Kaydet butonuna basalım. Fotoğraf seçimi isteyecek bizden. Evet. Masa üstünde bir fotoğrafımız var mı? Bakayım. Image içinden seçeyim. Evet. Şu anda kaydet butonuna bastım. Gördüğünüz gibi e, Combo Box 3'ten de direkt çekti. Şimdi e, bunun için bir görev listesi yani görevli listesi oluşturmam lazım. Şuraya e, görev şurayı kapatıp ayırayım bu bölümden. Görevli listesi yazıyorum. Yukarıdan aşağı yapalım. Genel müdür. Asistan GM yazıyorum. Onu kısaltayım. Departman müdürü. Bölüm şefi. personel diyelim. Yani bu seçenekler tabii arttırılabilir. Kendinize göre değiştirebilirsiniz. Bunun için daha sonra e, görev listesi tanımlama formu oluşturup user formda buraya da kayıt yaptıracağız. Şimdi bizim yapmamız gereken ız de son dolu hücreye kadar olan bölümü bizim user formumuzun içine tanımlamamız gerekiyor. Yani daha önce combobox1'de yaptığımız bir işlemimiz vardı şurada. Aynı şekilde combo box 3'e de bir tanımlama yapacağız. Bunu ayrı yapacağız. Ee, hemen kontrol edeyim. Şimdi e, kaçıncı sütun olduğuna bakmam gerekiyor Tabii ki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. sütunumuz. 9. sütunumuzdaki son dolu hücreye kadar olan Satıra biz şurada G diyelim. Yani görevli olduğu için Next'i G'yi de koyalım. Combo Box 3 ADD item olarak girelim. Şuradakini de 9'un üstün olarak değiştirelim. Bakalım şimdi şu pardon şurada bir İ'miz kaldı. Bunu da G olarak çevirmem lazım. Görevli olduğu için. Kontrolümüzü yapalım. Evet. Endif şartımızı kaldırmıştık başta. Combo Box 1'de bir şartımız var. Şurada görüyorsunuz. Benzersizleri al diye. Burada benzersizleri al demeyeceğim. Çünkü kaydı yaparken benzersiz kayıt yapacağım. Kontrolümüzü yapalım. Evet. Buradan seçim yapacağız artık. Peki. Ben seçimi yaptım. Güncelleştirme formuna geldim. Orada da burada güncelleştirebileceğim. Değişimi burada yapacağım. Şimdi bir testimizi yapalım önce. E, Cansu Dere diyelim. Oyuncu olarak geldi. Şimdi bundan sonra artık oyuncu tabii, e, tanımlamadığım için burada departman müdürü olarak tanımlayıp kaydet diyorum. Cansu Dere'imiz departman müdürü oldu. Şu anda. Tekrar bir güncelleştirme formuna gidip Murat konuşuyor. Şu anda garson diye kayıtlı gördüğünüz gibi. Genel müdür yapıyorum. Ve kaydediyorum. Evet. Bugünkü e, bu personel kayıt yüzü formumuzda işlemlerimiz şimdilik bu kadar. Bir, dakika, bir sonraki derste görüşmek üzere. E-Güzelim kanalıma tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi e, daha önce yaptığımız görevi bölümünü otomatik seçiyoruz. Bunun e, Görev seçimlerini şurada database'e görev listesine kaydetmek için küçük bir user formu oluşturacağız. Bunun için zaten hazır kodlarımız da var. Kopyala yapıştır yöntemiyle ufak bir dizaynla hemen hızlı bir şekilde gerçekleştireceğim bunları. Yine bir user formu yaratıyoruz. User formumuzun ismi görev ekle olsun. Yüzü hemen e, özelliklerini tekrar ayarlıyorum ben. Daha önceki de e, ayarladığım gibi Cambria ve 16. Genelde e, tüm yüzü formlarınızda aynı fontu ve aynı font boyutunu kullanmanız sizin için iyi olacaktır. For yaptık? Bir baştan seçtim. E, back color'a gelip back color'umu yine mavi yapıyorum. Bakalım. E, YouTube formumuza. Evet. Şimdi bir tane e, label ekleyeceğim. Label'larımızı da şuradan kopyalayıp aynı formatta buraya ilave edebiliriz. Personel adı yerine e, görev türü yazalım. Görev adı yazalım. Yanına hemen bir tane Text Box'ımızı koyalım. Text Box'ımızın yüksekliğini 20 olarak yine ayarlıyorum. Hızlı bir şekilde bir tane Command buton koyuyorum. Ya da Command butonumuz da aynı şekilde buradan kopyalayıp diğer yüzü formunuza atabilirim. Kaydet dedik. Şimdi yine diğer yüzü formumuzu kontrol elimlerimiz vardı. Güncelleştirmemiz vardı. Bizim güncelleştirmemiz görev listesinde de olacak. Sil de olacak. Bunları da alıyorum. Tekrar buraya gelip yapıştırıyorum. Tabi buraya göre bir ayarlama yapmamız lazım. Güncelleştirme, kaydet ve sil butonlarımız. Yüzü formumuzun ayarlarını yapalım. Şimdi bu şekilde ikisini seçip ikinci seçtiğimin hizasına gel getirdim. Böyle adını biraz küçültüyorum, text Box'ımı daha açık çekebileyim. Text Box'ımı da şu butonlarımla aynı hizaya getireyim. Üzerine bir tane de Command buton giriyoruz. Şey pardon, combo box giriyoruz. Combo boxımı da hemen Çiziyorum. Kombox'imin boyutunu da 20 olarak ayarladım. Beni zaten tuttu. Şimdi e, güncelleştirme komutlarımı diğer taraftan hemen alıyorum. Ne yazdık biz burada? Pardon. Güncelleştirmeye bastığımız zaman komut buton caption'dan. şöyle bir bu komutu kopyalayalım. Güncelleştirme formu den. Peki bizim e, ilk adı neydi bunun? Güncelleştirme formu command butonun adını da bakalım. Command buton 3 42 initialize olayına geliyoruz. Güncelleştirme formu olarak geldi. Şimdi tekrar buraya gelip tekrar buradan kopyalayıp else if'ine alıyorum. Gelip buraya else if end if olarak kapatıyorum. Şimdi komutlarımızı geleceğiz. Ee, Combo Box 1'imiz bir nokta visible false olacak. Combo Box bir gözükmeyecek. Eğer ki biz e, buraya yani güncelleme formuna basarsak Combo Box Combo Box bir visible olacak. True oluyoruz ve e, command buton üçümüzün adı bu sefer kayıt formuna dönüyor kayıt formundayken basarsak da güncelleştirme bu e, formu adına gelecek. Orada da şuraya yapıştırıyorum. Eee combo box e, bu combo box bir visible da burada false yapıyorum. Komutlarımı hemen kontrol edeyim. Evet. Şimdi e, Biraz önce şurada Command butonu 3'ün Combo Box 3'ün bir e, şeyine ayarladık. Çekişine ayarladık yani sayfadan dedi alışını. Ayrısını kopyalayıp burada Combo Box 1 yalnız adı MTL izler bölümünde Combo Box 1 olarak giriyorum. Şimdi geldik güncelleştirme formuna. Genel müdür. seçiyor. Hemen. Genel müdür seçtikten sonra Textbox 1'e bu genel müdürü atamasını isteyecektik biz. Tabi bizim burada Combo Box'ımıza göre fontumuz birazcık büyük geldi. Onun için Combo Box'ımı biraz daha büyüteceğim. Biraz da sayfayı aşağı doğru, yüzü formu aşağı doğru büyütebilirim belki. Şimdi tekrar şu şekilde Aşağıya doğru yükselttim. Tekrar bir kontrolüm yapıyorum. Text boxumuz da aynı boyutta olmalı tabii ki. Yüksekliğimiz 24, 75. Bunu ben düz 25 yapıyorum. Text boxu seçip onu da bir 25'e yükseltelim. Aynı boyutlara getiriyorum. Ctrl'ünü yapalım hemen. Evet. Sadece yanına sanki ok gelmiş gibi oldu. Şimdi burada ComboBox1'in 3. olayına benim ComboBox1'i kaybet combobox bir nokta visible false. Aşağıdan kopyalayabilirdik. Text Box bir eşittir box 1 e, combo box bir diyoruz. Tabii bu komutu üst alayım. Text box bir de combo box birin adı olacak. E, şimdi combo box birinde e, seçimi yapıldığı zaman sayfada combo box birin olduğu e, hücrenin de seçilmesini istiyorum. Şimdi onu yapacağım. Evet arkadaşlar yazdığımız komut, COMBAS1'in içerisinde seçili olan verinin bulunduğu hücreyi bize getiriyor. Ee, şuraya artı 2 yazalım. Çünkü list index eksi 2 gibi düşünün. Eğer ki hiçbir şey artı 2 yazmazsanız kendini bulmaz. 2 e, satır üstünü bulur. Yani artı 2 de bulunduğumuz hücreyi buluyor verinin bulunduğu hücreye gelecektir. Satır olarak. bunun e, bulunduğu sütun. Yani Celsius'e seçtiğimiz için Celsius'de virgülden öncesi satırı virgülden sonrası da sütunu temsil eder. Şimdi bunun kontrolünü yapalım. E, aynı değil zaten. Onun için biz bunu bölüm şefi olarak değiştirelim. Bölüm şefini seçti. Buraya getirdi değiştirip kaydede bastığımız zaman bunu kaydedeceğiz. Şimdi kaydet komutunu yapalım. Kaydet komutu daha da kolay. Aktifsellerle yine çalışıyoruz. Eşittir. TextBox bir nokta var bu diyelim. Hemen testimizi tekrar yapalım. Öncelleştirme formundan bir verip seçelim. Bölüm şefi dedi. Bölüm şefi bölüm Yöneticisi olarak değiştiriyorum bunu, kaydediyorum. Değişti. Şimdi bunu kaydetten sonra tabii TextBox1 ve ComboBox1'i temizlemem gerekiyor. Eşittir Empty diyoruz. Aynı şekilde TextBox1 eşittir Empty diyoruz. yonunu yapalım. Bölüm yönetilisi. Ee, bir de bunun ardından ComboBox bir clear deyip CommaBox tekrar yüklememiz lazım çünkü yeni veri girecek ComboBox'a eski adıyla olmayacak. Şimdi hatayı göstereyim önce. Şefi olarak değiştireyim. Gayet iyi. Tekrar buraya geldiğimde ben. Ee, Bölüm yöneticisi olarak gözüküyor bakın. Aslında bu veri yok. Bu değişti. Bunu da aynı şekilde kaydet bölümüne geleceğim. Şuradan combo baksa veri aldığım komutları aldım. Tabi öncesinde combo baksı bir nokta clear temizlemem lazım. Bir de eee Yapmam gereken başka bir iş daha var. Burada e, Change olayına geldikten sonra Combo Box 1'den seçim yaptıktan sonra Text Box seçildiğinde benim e, kayıt bölümüne gidiyor. Orada bir sıkıntı gördüm. Tekrar bakayım. Şimdi burada kayıt formu yazıyor. Görüyorsunuz. Asisten C'yi mi seçtim. TextBox'ım geldi. Ben bu asistan GM'e bir boşluk bırakıp kaydedeyim. Kayıt formunda kalıyor. Bu Kayıt formu yazısı e, bu alana geldiğinde değişsin istiyorum ben. O zaman ne yapacağım? ComboBox bir Change'ine gireceğiz. Bunu. Ne Nasıl olacak? E, güncelleştirme formu diye şu komutu alacağım. Tekrar şu bölüme e, Change bölümüne Combo Box 1'in Change bölümüne bunu da yazacağım. Kontrolümüzü yapalım. Bu caleştirme formu. Asistan genel mürre seçtim. Aradaki boşluğu iptal ediyorum. Şimdi kayıt diyorum. Evet kaydediyorum. Peki yeni kayıt yapmaya kalkmak için kalkarsak mı yapacağız? Ee, yeni kayıtta da Onun kontrolünü hemen yapıyorum. Evet arkadaşlar şimdi e, biraz önce Combo Box 1'in içlerisine yazdığımız şu de, e, buton ismi değişikliğini kaldırdım buradan. Sebebini şimdi açıklayacağım size. Burada kaydet butonunun üzerinde bir kaydet butonu daha gelecek. Bu Command buton 12 diye geçiyor. Görüyorsunuz. E, neden 12 oldu? 3 şuna 11 demiş. Çünkü 2 diyelim bu 3 bu da 4 olsun. Öteki taraftan kopyaladık. Yani diğer yüzde o yüzden Command buton 4'ü başlangıçta Visible false yapıyoruz. Aynen şu şekilde 4'ü Visible false diyoruz. Biz Combo Box bir çence Command buton 4'ün biz de bunun turu yapıyoruz. Yani biz seçtiğimiz zaman kişiyi Command buton 4 gözükecek. Bakalım Object Recruit dedi. Neden dedi? Combo Box 4 yazdık. Çünkü Command buton olacak. Buton. 4. Bunu kopyalayıp tekrar enterize bölümünde de muhtemelen evet aynı hata yapmış. Oraya da yapıştırıyorum. Command buton visible, false ve true. Şimdi şu anda bunun içinde bir şey gözükmüyor. Çünkü Command buton 1'in içerisine yaptık o komutları biz. Command buton 1'in içerisindeki komutlarımızı alıp ee, Command buton 10 diye gözüküyormuş bu da Şimdi buraya yapıştırıyorum. Şimdi şu komutumuz burada kullanılacak. Sonuçta aktif seri seçtikten sonra kullanacağız. Bizim ne yapmamız lazım? Son dolu satırın bir alt satırını seçtirmemiz lazım ki normal kayıtta seçim yaptırabilirim. Burada son dolu satır seçiyor. Daha önceki derslerimde anlattığım gibi Offset komutu, ile, offset komutu ile bir alt satırı seçtiriyorum. 10 yaptığı zaman bir alt satırı seçecektir. Nokta row diyoruz. Ee, nokta select diyoruz. Ama bir kontrolü yapalım. Şimdi buraya bir yeni görev yazalım. Ne yazalım? Eleman diyelim bir. Kaynaya basalım. Seçti. Ve yazdı. Yalnız Application Screen Updating False yapmamız lazım ki şu e, görüntüde bakın bir de altına yazdı. Biraz daha hızlandırma oluyor. Şimdi buranın altına yazdırmamasını da sağlayacağız. Onu da denetimini yapacağız. Yani aynı e, malzeme varsa, aynı veri varsa oraya yazdırma yazacağız oraya. Şimdi komut buton 4'e geldiğimiz zaman da komut buton 4'te daha önce yaptığımız komutlar var. E, Xbox bir komut buton 4 turu dedik. Command buton ona bastığımız zaman da yani e, bu pardon komut buton 4'e bastığımız zaman da Command buton 4'ün iptal olmasını yani visible false olmasını Command buton onun da visible'ın true olmasını istiyorum. Yani en başa dönmesini istiyorum. Nokta visible false diyorum. Şu command buton onu da ben Command buton 1 olarak değiştiriyorum. 1, 2, 3, 4 diye gitsin. Command buton 1 visible True'yu yazacağım oraya. Şöyle kopyalayayım. Gerek yok aslında. Çünkü zaten her zaman bizi bul. True. Güncelleştirme formuna geldim. Elemanımı seçtim. Eleman 2 diye kaydettim. Şimdi kaydet butonu burada bakın Boşta. Hemen bir yeni bir veri yazalım. Gördüğüm önemli değil. KD'de basalım. Ama işlemedi. Çünkü Command buton 4'ün altındaki Command buton adı Command buton 1 değil. Ve Command buton bizi de hemen eee bir denetim yazmam lazım. If text box bir eşittir empty then eğer textbox1 bir boşsa exit sap çıksın bir önce onu yazalım. End if yazıp kapatalım. Komutlarımız daha sonra yazalım. Bu önemli çünkü daha sonradan yaptığımız şeyleri unutuyor. Sonra nereye neyi unuttuğumuzu karıştırıyoruz. Burada bir mesaj box denetimi çalıştıracağım. Mesaj box denetimimden şuradan direkt kopyalamak istiyorum. Ee, hiç uğraşmadan. Command buton bir. Evet buraya yapacağız. Da e, bizim. Komutlarımızı yanlış yere yazdık. Komut buton burada yazdık. Bir de yazmamız lazım bunu. Şimdi komut buton birin altına denetimizi yazdım. Mesaj box verdi. Lütfen bir görev adını yazınız. Şimdi bakalım. Komut buton 1. Evet. Lütfen bir görev adı yazınız. Buraya bir görev adı yazmam lazım. Eleman yazalım. Ayrılıyorum. Alta geldi. Tabi bunu yazdıktan sonra sildirmem lazım. Textbox 1'i. Hemen onu da yazalım. command buton 1 Textbox 1 Hatta şuradan direkt kopyalayıp Textbox 1'i tekrar boşaltalım. Hatağımız verdi. Eleman yazalım. Kaydedelim. edelim. Kayıp sildi. Şimdi bir tane denetim çalıştırmamız lazım. Bu denetimimiz ee, aynen burada olan denetimin aynısı. Yani ikinci satırdan son dolu satıra olan kadar kısılma G demiş burada. Biz yine aynı şekilde bir devametim yapacağız. Devametimizi yazdım yine G olsun olan bir değil. Buraya next G yazıyorum. Tekrar bir komut şart komutu koyacağım. Aynen bu şart komutu koyuyorum. Bu sefer eğer text box bir eşittir G nokta value yazıyorum yani G'nin değeri ile textbox değeri eşitse hata versin. Bu hata da bu görev daha önce tanımlanmış olsun. Bu görev daha önce tanımlanmış diyorum. Şimdi Tekrar bir seçim yapıyorum. Eleman yazıyorum. Bu sefer iki tane eleman yazdığı için iki hata gösterecek. G.Value Alacak rekrut G deyip G'yi bir tanıtalım bakalım. Alacak rekrut hatası verdi. Hemen düzeltelim. Şimdi arkadaşlar yeni bir formül göreceğiz. Ee, hücre anlamına geliyor. Belirli bir alanın hücre seçimi bu. Şimdi range hücre demek. Visual Basic ortamında ve İngilizce'de. Şimdi range hücresinin bir function'ı. E, Birinci hücre virgül ikinci hücre yapar isek bu iki hücrenin birbiriyle kesiştiği her noktayı seçmiş oluruz. Biz for each ile buradaki tüm seçilen alanın içinde arama yaptırmak istiyoruz. Burada 9. E, sütunun 2. satırından 9. sütunun 1. Satırına, satırına kadar olan dolu hücreleri seç. Yani şu anda burada yazdığımız komut bu sütunda ikinci satırdan son dolu hücreye kadar olan yani şu şekilde bir seçim yapıyor. Bunu Excel kısa yolu Ctrl, Shift ve Alt tuşuyla yapabilirsiniz. Bu şekilde seçiyor. Bu Select. Ama biz bu alanı şuradan da tanımlayabiliriz. Mesela bir fonksiyon yazıp Excel'de bir isim verebiliriz. Ben bu ismi G ismini burada verdim o bölüme. Range cells ikinci satır dokuzuncu sütundan ikinci satır birinci sütuna kadar olan dolu hücreler içerisinde bu, bu hücreler içerisinde text box bir eğer ki text box içindeki veri bu güzel içerisinde eşitse bu görev daha önce tanımlanmış diyedik. Şimdi komutlarımızı çalıştıralım. Ne yazmışız? Genel Müdür. Bakalım. Kaydedelim. Evet bu görev daha önce tanımlanmış. Başka bir şey yaz. Genel Müdür Yardımcısı yaz. Bu sefer kaydedecektir. Evet görev ekle bölümümüz de şu anda anlamıyla bitmedi. Özür dilerim. Sil komutu olacak şimdi. E, sil komutumuz bu alanda bir farklı olacak. Çünkü e, bir sıkıntımız var. Daha önce yazdığımız Allah Allah. bir programda da vardı. Evet arkadaşlar şimdi problemimizi anlatayım. Buradaki sil komutumuzda biz e, kaydettiğimiz, kaydettiğimiz çalışanımızı Burada böyle bir komut yazdık ki Komple satırı sil Komple satırı sildiğimiz zaman Şuraya daha sonra yazdığımız, Yazdırdığımız veriler aile bir yüzer formla kontrol ettiğimiz verilerin Üzerindekileri de silecekti Şimdi bunun için yazdığım Komutlar daha doğrusu değiştirdiğim Komutları anlatayım size Sil butonun içerisinde Daha önce yazan komut Aktifsel cell nokta enter ol nokta delete ile x ile up komut buydu. Burada e, aktif hücrenin bulunduğu tüm satırı sil demek. Yani biz komple buradaki satırı siliyorduk. E satırı e, Maria Şarapovan detasını kaydını sileceğimiz zaman genel müdür de burada silinecek. Bunun için komutu şu şekilde bir update yapmamız gerekti. E, bu bölümü kaldırıp hücreler aktifsel ve aktif selin yedi yanı de siliyoruz. Aktif yani e, ne demiştik bir tanımladım. Range hücre içinde bir range daha bir range daha gidebiliriz değişken e, değişe, değişebilir bu aktifsel ile aktifselin yedi yanı demek bu yani şöyle anlatmak gerekirse biz burada e, personel şifresini seçtiriyoruz orada yedi yanına kadar olan bölümü sil yukarı kaydır komutu yazdığımız komut. Değil. ve Shift X yap. Bunu X'de Left yapsak sola kaydırırlar. Mesela biraz sonra e, göstereceğim buradaki görev ekli yüzü e, formunun içerisinde bunu da X'de yap yapmışım. Önemli değil X'de yapalım. olur. X'de Left yapabilirdim. Sebebi bunun sağında herhangi bir veri olmadığı için sola da kaysa, sağa da kaysa sıkıntı olmayacak. Peki ben bunu soldan Sağa kaydırdığımda ne olacak? İkinci satırdan son dolu satıra kadar olan ücretleri seç dediğim için combo box veri alırken buradan bir tane boş ücret alacak. Ama x'de up dersem hangisi olursa olsun bulunduğu satırı boş alacak ve alttakini yukarı çıkartacak. Şimdi bir de burada aynı komutu deneyelim. Güncelleştirme formumuzdan verimizi seçelim tabi sili şey yapacağız genel müdülü ben sileceğim sildim sildikten sonra genel müdül yazısı gidecek sil deaktif olacak tekrar bakın yukarı kaydırdı gördünüz şimdi o komutlarımızı yazalım sil komutumuz kalmış gibi command buton 2 enable false diyeceğiz tekrar Nokta. bastıracağız. Bunu yaptıktan sonra enable to olmasın. Bir de interlize bölümünde enable to Bir de burada command button change bölümüne girdikten sonra enable true diyeceğiz bu sefer. Yani burada aktif olsun. Burada erişilebilir olsun. Şimdi girelim sil butonumuz çalışmıyor. Bastık arası çalışmıyor. Departman müdürümü seçtim. Sil butonumuz çalıştı. Sildim. Sil butonumuz gitti. Bir de e, text box 1'i hemen e, sil komutunda boşaltalım. Textbox 1 empty. Şuradan kopyalayıp yukarı yapıştırıyorum. Bu da tamam. Tekrar bir deneme yapalım. Güncelleştirme formu. Bölüm şefine. Sil dedim. Sildi. Sildi. aktif etti. Ve textbox 1'i boşalttı. Şimdi veri kaydedelim. Tekrar. Genel müdür. Kaydettik. Hmm. Burada burada hata yaptık. konuşacağım ben hemen. Evet hatamız da şurada. E, command buton 4'ü yani iki tane kaydet butonumuz vardı bizim. Bunlardan dördü de iptal etmesini isteyeceğim. C ile basınca burada. Yani 4 visible false olacak ki ilk e, haline dönsün. Biraz önce yaptığımızda üzerine yazdırdı. Bakın. Resim yolu burada görev listesi yazıyordu. Bu database düzeltelim. Böyle hatalar olabiliyor. Bir tabii tabi izimize geleyim. Şimdi kestip bir alttan yapıştıralım. Aynı özelliklerde görev listesi olarak yazdık. Şimdi programımıza gidelim. Önce bir güncelleştirme formundan eleman 2'yi ben bir sileyim. Sildim. Şimdi kaydetmeye çalışalım bakalım. Ee, departman müdür yazalım, kayduralım. Evet, altına kaydetti. Bölüm şefi kaydetti. Bu asistan CM ve genel müdürümüzle aynı alma geldiği için asistan CM'i kaldırmak istiyorum. Buradaki kayıt formu yazısını da sil butonunda. ...değiştirmem gerekiyor maalesef. Evet. Ve combo box... Ee, ...birinde... ...clear olayını düzelteceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi e, yine ilave komutlar. Silin altına. Sil butonuna bastığınız zaman... ...ne yapıyor? İlk önce bulunduğu hücreyi siliyor. Yukarı kaldırıyor. Kendisinin enabled'ını, edişilebilirliğini kapatıyor. Command butonu 4'ü görünürlüğünü kapatıyor. TextBox 1'i boşaltıyor. Sonra bizim güncelleştirme butonumuzun ismi kayıt butonu kayıt formuydu. Güncelleştirme formuna çeviriyor. ComboBox 1'i temizletiyoruz. içindeki verileri tekrar ComboBox 1'e sildiğimiz veriyi çıkartmak için veri ilave ediyoruz. Yani şurada ComboBox 1'i verilerini iptal edip silip Tekrar veri imtihar ilave ediyoruz. Şimdi tekrar bir kontrolümüzü yapalım. Güncelleştirme formu. Burada bölüm şefini sileceğim. Sil dedim. Güncelleştirme formuna geldi. Burada kaydet butonu. Bakın kaydet butonunda sıkıntımız oldu ve sil butonunda sıkıntımız oldu. Bunların gözükmemesi lazımdı. Sile bastığım zaman. Daha doğrusu Bakalım. Aslancı. Sildim. Kaydet ve silin olmaması lazım. Şimdi onu da düzeltelim hatayı. Evet arkadaşlar. Formüllerimizi update ettim. Şimdi e, aslında update ettim demeyeyim. Yerlerini, sığlamalarını değiştirdim. E, yapmamız gereken ilk önce sildiğimiz alanı Temizlemek. Textbox 1'de seçilen veri Textbox 1'e geliyor. Combo Box 1 kendini kaybediyor. İlk yapılan işlem. Şimdi bunu Combo Box 1'in Change olayıyla yapıyorduk. Ondan sonra Sil butonuna basınca Textbox 1'i bir kaybediyoruz. Combo Box 1'deki verinin bulunduğu hücre seçildi. Biz Textbox 1'in içindeki veriyi siliyoruz. Aktif hücreyi silip büyükleri kaldırıyoruz. Combo Box biri e, içindeki veriyi temizleyip tekrar silinmiş hücre içinden çıkacak şekilde oradaki veri çıkacak şekilde update'imizi yapıyoruz. Sonra e, Command buton 2 yani sil butonumuzun endişebilirliğini kapatıyoruz. Daha sonra Command buton 4 yani güncelleştirme için kullandığımız kaydedin. Görünürlüğünü kapatıyoruz. Daha sonra güncelleştirme butonumuzun orijinal varsayılan haline dönmesi için Command 3. 3.caption'ı güncelleştirme formu olarak değiştiriyoruz. Bir örneğini yapıyorum hemen. Güncelleştirme formuna bastım. Buradan eleman 1'i sildim. Şimdi eleman 1 silindikten sonra süz butonu gitti. Güncelleştirme formu yazısı geri geldi. Kayede basınca bizim standart kaydet butonumuz geldi. Şimdi buraya bir eleman 1'i tekrar kaydedelim. Geldi aşağıya. Bir kayıt yapmaya çalışalım. Yok. Güncelleştirme formuna gidip eleman bakın burada e, son kayıt yaptıktan sonra kaydet butonundan sonra e, ComboBox Cleary'i tekrar çalıştırmamız gerekiyor. Yani ComboBox'ı temizleyip tekrar üzerine çektirmemiz gerekiyor. Eee... Kopyala yapıştırılır, Command buton 1'in üzerinde olması gereken bir şey bu. Burası komut buton 2, komut buton 1. Yani e, burada bizim tekrar aynı işlemi, şuradaki formülleri, Comma Box 1 temizleyip, çünkü kayıt yaptığımız zaman ilave bir veri giriyor. O veriyi e, almamız için Comma Box 1'i temizleyip, tekrar e, sayfadan veri çekmemiz lazım. Combo box 1'i temizlemezsek eğer sayfadaki verileri var olan combo box 1 verilerinin üzerine atacak. Sadece son geleni atmayacak. Combo box 1'i temizleyip tekrar üzerine çekeceğiz. Şimdi ben eleman 1'i manuel sildim buradan. Tekrar kaydını yapacağım ve combo box bir de kontrolünü yapacağım. Eleman 1 kaydettim. Güzelleştirme formuna gittim. Eleman 1 geldi. Sil butonu aktifleşti. Sil dedim. Güncelleştirme formuna gittim. Eleman 1'i gitti. Her seferinde bu işlemi tekrar yapmamız gerekiyor. Şimdi kayıt formuna gidelim. Bir kontrol daha yapalım. Eleman 1. Kaydettik. Sil çalışmıyor. Güncelleştirme formuna gidiyorum. Sil çalışmıyor. Çençten eleman 1'i seçiyorum. Sil çalışıyor. Sil butonuna bastığımda kaydet butonu ilk haline geliyor. Buradaki e, güncelleştirme formu ilk haline geliyor. Bu üzere formlu da işimiz bitti arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.